Doğru. Evet, barak beyler. Ben ben bir yerden çıktım. Zıplıyor. Zıplıyor. Bir yerden çıktım. Yeşil çimli kule var yanında. Yanımda Şu sen misin? Değil. Düşünmüyor. Yeşil çimli kule var sen... yanında. Değil. Neredesin lan? Kulenin üstüne çıktım şimdi. Şu Allah belanı. Ne oldu? Ben yeşil çimlu bu mu? Haa bu <gülüyor> Ne işte yok mu? Geç, geç şu tarafa geç Bu arada müzik etildi ben müziği edit tabui de ben değil erkek adam dediğin benim yumrukların niye gitmiyor Blok yapıyorum çünkü he. <gülüyor> oh, he. He. Allah Allah <gülüyor> bak şimdi bir şey olmadı olmadı <gülüyor> he. aşağıdan vurmayı pelamı deniyor sen çok film izlemiş. Yok lan kılıçla yapıyorlar da, şeyli olmadı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gelme. Lan nereye kaçıyorsun <gülüyor> Silah alacak. Silah alacak. <gülüyor> Hangi yumruklu mu ya? Tekerlekmiş şey o. Alamıyorum ki <gülüyor> Ben kaçmalayım <gülüyor> Ben niye kendi okumu göremiyorum <gülüyor> lan tutmuyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ah tut solundayım nasıl solundas her bu sen hava yok atıyor ben de atıyorum sen misin ha gördüm seni alo Bak, geliyorum. ha geliyorum ne de ne olmuyor? Ne olmuyor? olmuyor? Lan! Lan! Bir kere oluyor, bir daha olmuyor. Yürü it! Nereye <gülüyor> Unutma okumlar! <gülüyor> Bek de geliyorum. Acaba kendi okuma kafamı söyledin mi? Evet, şöyle yapalım. Ee, birlik seç. bende şey tükenmez çareti <gülüyor> bende Bekle öldürüm. Kalkan ben mı alsana beni öldür. Öldür beni. Beni bir öldür. Hemen. Öldür müsünüz? Evet, ya <gülüyor> Geldim. Yalnız, Nerede? Yamaşıkta hazır almışım bu arada. Kusura bakmayın. Neredesiniz? Gel <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gel. <Geleceğim. gülüyor> Ama sizde kalınca. Ne? Kalkan tutarken kessin bu arada. Nasıl oldu? What the? Ana babacı var ki. Neredesin? Şu sensin değil mi? Evet. Sen dedeyi de bir es atıyorum. Dede çok Al, iyi ama ben siz. de iyi. Alacak Demiştim. <gülüyor> Dede güçlü çıktı. Dede, Dede'yi sinirlendiricem yoluma esene. <gülüyor> dede'yi şey yapalım mı? <gülüyor> Kalkan mı tutacağım ben? <gülüyor> Adam idare Gent. Dur yaklaşma. Dur kardeşim gelme. Aynen <gülüyor> gelme <gülüyor> <Anlaşma> lan. İyi <gülüyor> yersin öyle. Ya ben Deneyelim <gülüyor> Niye kaldırdın? <gülüyor> Niye kaldırdın? İndir indirin Oooop oh, ova. <gülüyor> Sen <gülüyor> de üç tane, <gülüyor> dört tane <mi> var. <gülüyor> Allah. Bu arada normalde sırtındaki kalkana çarpması lazım. yememen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bir de bana vuruyor ya kalkana için <gülüyor> Allah kaçayım. Aa, ya falan da arkamı döndüm ya şuna ya. Dur zırhımı al alayım da ayıp olmaz. Tamam. Geldim. <gülüyor> Allah vesat. Bir dönü görmem. Şunda vesat atayım mı? İzleyecek mi? Neredesin? Öldün mü? Ha izliyorum. <gülüyor> i̇zliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kim olacak Kör mü topal mı? <gülüyor> Lazır <Allah. gülüyor> Lan <Laser, line check. gülüyor> Ne yazacak aşağıya? Uy lan Şuradan zırh alayım içe. Lan aslan üzerinde 500 dolar var mı Kaçer misin lan? Öldün mü? Adam şey silah mi atıyor? Dolardan mı yok mu? Bu şerefsizler, şeyleri acı yatmaz gel dersin. Bende silah tuşları ne? O küre değiştiriyorum ben. Gel takip ediyorum. ama. Evet bende ben ben de ben fare tekerleği. Fare teker bende fa fare bozuktu bir aralar Ha, o, o yüzden. Farı tekerliyle de oluyormuş. Neredesin? Senin az önce vesatın adamı yöndayım. vs hmm. istiyor. Ben tank gibi yazıyor. Öldürdüm seni vesatın adamı. Hem de senin kim Sen yapayım? neredesin? Arkanda. Bak ben. Bekle. Arkadaşın arkamda mısın? Arkandayım lan gitme diyorum. Ha? <gülüyor> Tİplere bakıyosunum ya Allah Dur bakla bakıyorum tamam Takip ediyodum seni <gülüyor> <gülüyor> Arkana dönme Ya ufff Çöp oyun ya <gülüyor> <gülüyor> Usta niye sırtımızdaki kalkan işe yarıyodun? <gülüyor> usta bu nasıl bak, usta Dur bir tane stranger tilt bana şey yaptı. Hilal Bey'le bakalım ne oluyor. Neredesin? Ee, çimli K. Ha gördüm, <gülüyor> gördüm, Allah. İzliyorum seni. Hadi alırsın. Ya, Öldüm. spamlıyor ya. Ayıptır. Ben ortada kulenin üstündeyim ben görürsün zaten Bak dayı geldi <gülüyor> Dayı git yav En yakın garaja sür dostum Neredesin? <gülüyor> şuraya gel şuraya Şuraya gel Nasıl geliyoruz? Şu, Dolar işe şurdan Aaaa ya penyaaaaa Buruna bak lan alttan çok kötü gözüküyor Allah'ım Hadi görüşürüz Hadi görüşürüz <gülüyor> Hadi yakala beni Sen yakala <gülüyor> Oha Eee Ahmet Ahmet Hiç gözükmüyor kanka <gülüyor> Yok yok öyle. Erken dönemezsin denemesin? Kal orada döverim verim ha. Kal orada. Abi abi bırak kaçırma. <gülüyor> ne oldu ya? Hayır gel bak Allah. Öyle mi? Anca fakirleri bu şey yaparsınız orada. Lan ben ne fakirim. mi var. <gülüyor> ben de fakirim. <gülüyor> Kvijamdan bütün kalkamayayım. Etrafıma bakamıyor ki. Bakma. Hey dostum, böyle bak. Hayır. <gülüyor> dostum gider misin? Ma. <gülüyor> selam. Bu videoda arkamdakinin de kaydediyorum biliyorsun değil mi? Mechanik nerede dostum? Başarın. <gülüyor> <gülüyor> Bu kalkanlar kırılacak ama birazdan biliyorsun değil mi? Aa yanlışlıkla kalkan <gülüyor> kırıştı. Hiç kimse kalkan kullanmıyor, hiç yerde kalkan yok ya. Ben acı atmayalım duella attım şimdi kaçıyor. <gülüyor> Şuna atayım mı? Bana. At. Baba şey atıyor atmadan <gülüyor> En yakın markete sür dostum. Gel gel arkamda. Aa öldü. Adam civa atıyor bana ya. Civa mı? Evet. Civa. Evet. Civa. Öyle geçiyor. Civa. Tamam, ben tamam civa, civa diye oldum. geçiyor. Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. Allah Allah. Allah. Allah. <gülüyor> Arabın biriyle V'si atıyorum. Atamadım. Oha, Ahmet darısı kulenin oluyor. Tamam arkasına yaslanıyormuş pardon. <gülüyor> Ahmet kulenin oradayım neredesin? Ee, Vaa evet. wow, silah kaldırıp zıplıyor <gülüyor> önümüzde. <benim gülüyor> Sen misin? Aa <hadi gülüyor> Kaç mı? <gülüyor> Yumruk atma lan. <gülüyor> hey dostum şu an çekersin. <gülüyor> <yiyen> <gülüyor> Vallahi <sesleniyorum, gülüyor> bu, attım, bu oyunu versattın kaçıyor. Bu oyunu seslendirme olsam daha iyi sesler çıkarırım bu ne ya. Merhaba yaşlanmazsın de versat artık. Yok. Aşağıya bakma. Arkanda. Şu anaıyorum ki arkandayım. ayy <gülüyor> hehehehe hehehehe boynuna sapladım lan Nasıl? nasl? bakiyim evet oyun çektik yoo <gülüyor> no, <dön> devam <gülüyor> devam <gülüyor> <gülüyor> doyla değiliz ki şu an Ya. ha doyla doyla da yalancı ya hep beni böyle kandırıyon önce, anca. anca böyle anca anca WS'e basılı tutunca patinaj atıyomuz Ney? <gülüyor> Aaaa <gülüyor> Arkandayım Aaaa <gülüyor> <gülüyor> Bekle burada yapalım Acı yatmazı kovalayalım Gülsün burda ha <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Mükemmelsin Barak sağ ol. canım. <gülüyor> İchelele <gülüyor> alınmıyor ya. Ahmet beni bul 5 tane. Seni bulayım beş tane. Kabul mü? Kabul. <gülüyor> <gülüyor> <aldım beş> <gülüyor> <gülüyor> gelme, gelme geceyim <geçiyor> <gülüyor> ben. Ben gideyim oğlum. <gülüyor> ben buraya nasıl gibi lan? Allah, buga girdim. Heh. Zaa Bunu, bu artık. Süyop. Du Kabul etsene. Lan indin? Betlecek, tekrar çıkacağım. Nalı. Gelme. <gülüyor> Gel. Merhaba. Gel. Burada yok Gelme. Uyumuyor. Atma onu. Vurma at. Gelme. Tekme yasak. Atma. Şunu alayım. Neyse burada atamazsın inşallah. Lan <gülüyor> <gülüyor> nasıl değmiyor? <gülüyor> Allah kaçın Kaçayım <gülüyor> kaldın orada artık yeter artık hey, ölümüne tekmeleyeceğim seni. Video kaç dakikalık olmuş? 16. yeter. Ben buradan çıkamıyorum. Allah! Ya Allah. Aa çıktım. Aa çıktı. Yalancıy. <gülüyor> Yalancı <oldu. gülüyor> Ulan o baltaları Lo Atma Sen doğru geliyor mu seni geçiyor mu yoksa Atma Ben biliyorum. <gülüyor> Adam öldü. <o>. Ay neredesin? <gülüyor> Lan nerede? Ne? Ne çizeceğim? Görmüyorum. Dört tane var. Alayım şöyle. İyi <gülüyor> bırakıyor mal Ben baltalarımı katıcam Sen ölümden alamıyor mu baltan? Lan bir işe yaralan abi <gülüyor> Ya ne yaptığını anladım Hacı yatmaz <gülüyor> Orada bir yerdeymiş <gülüyor> Bap bap biri biri piavm biavm <gülüyor> Vs mi <miydin>? Şuraya koycağım <gülüyor> Ya ben bunu çektim kendime ya ne oldu kalkanın yok mu? Ha? Ha, ne oldu? Değerler diyorlar. Al sana değerli. <gülüyor> <Tutmuyor>. Ha tuttun <gülüyor> Tuttu. Tamam, kestim ben bunu rahat. <gülüyor> mükemmel ama <gülüyor> ya ya aldı ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Öldün mü? Ha banladı seni. Banladı. <gülüyor> banladı.